Bugün 22 Ağustos 2022 Pazartesi ay günündeyiz İkizler Burcu'ndaki ay 1.06'da Aslan Burcu'ndaki güneşle yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek karşı cinsi ilişkilerimiz bugün daha uyumlu olurken duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamız da mümkün ay kısa bir süre boşlukta kalacak ve 3.29'da yengeç Burcu'na geçecek sabahın ilk saatlerinden itibaren dışıp kendi kabuğumuza çekilebiliriz Önümüzdeki iki gün ruhsal ve manevi konulara, ev ve ailemizle ilgili temalara da öncelik verebiliriz. Aile çevremizle iletişim içerisine girme ve yaşamımızdaki olayları onlarla paylaşma isteğimizde artış olabilir. Tüm duygularımız ve düşüncelerimizi yakınlarımıza açabiliriz. Gün genelinde ailemiz ve sevdiklerimizi koruma ve besleme içgüdülerimiz kuvvetli olacağından onların ihtiyaçlarıyla daha fazla ilgilenebiliriz. Yengeç Burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde Koç Burcundaki Jüpiterle dik açı yapacak. Duygusal ihtiyaçlarımız artarken abartılı beklenti ve tutumlar gözlenebilir. Duygularımızı dengelemeye çalışmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.